Merhabalar, Homosisteini duymuşsunuzdur. Özellikle kalp damar tıkanıklığı ve kalp damar hastalarında kalp krizini belirlemek için kullanılan bir kan tetkik. Günlük tetkiklerde pek kullanılmaz ama biz genellikle tercih ederiz. Kendisi bir aminoasit türevi, metiyoninden sentezleniyor. Ve glutatyon denilen vücudun en güçlü antioksidanın sentezine katkıda bulunduğu için önemli. Yani bizi vücuttaki hastalıklardan koruyan en güçlü maddiyinin oluşturmasına yardımcı. 12-15 sınır, 15'in üzerinden itibaren risk artıyor. Ne kadar artarsa risk de o kadar yüksek demek. Özellikle kalp krizi ve kalp yetmezliği açısından. Tabii biz burada yeni ne söyleyeceğiz? Biraz sabrederseniz bu konudaki şaşırtıcı gelişmeyi size aktarmak istiyorum. Fakat öncelikle herkesten söylediği gibi B6, B12 ve FOLAT, homose isteğin düzeninin eksik olduğu zaman yükselmesine katkıda bulunuyor. Fakat bunun yanında erkek cinsiyeti ilerleyen yaş, obezite, sigara, kahve, alkol ve magnezyum eksikliği. Bakın magnezyum eksikliği gene karşımıza çıktı. Böbrek bozuklukları, hipotiroidi ve sedef hastalığında da homosistein düzeyi yükseliyor. Yükselmesi bizim için iyi değil. Buna karşın düşmesi gerekiyor. Düşmesi için ne yapabilir derseniz hani klasik yöntemleri söylediğimiz zaman et ürünlerinden, işlenmiş gıdalardan uzak duracaksınız ama bakın tek başına egzersiz bile homosistein düzeyinizi düşürüyor. Ve tabii ki folat B12 ve B6 depolarınızı doldurmanız gerekiyor. Bunun yanında da nakta özellikle homosistiğin düzeyinin yüksekliğini düşürmesine katkıda bulunuyor. Tabii... Bizim önemsediğimiz şey kalp krizi ve kalp yetmezliğinde bir risk faktörü, arttığı middat içerisinde gerçekten ciddi bir risk oluşturduğu çok büyük çalışmalarda gösterilmiş durumda. O yüzden homositenin düzeyini biz bakıyoruz. Fakat bunun yanında kanserden başlarak beyindeki dejneratif hastalıklar, Alzheimer, böbrek hastalığı, göz hastalığı ve bunun yanında osteoporoz ve hatta ve hatta gebelik komplikasyonlarında bile yüksek olduğu görülmüş. Benim burada her zaman için dikkatimi çeken ve Önem verdiğim konu şudur. batılaşmaya bağlı damar hastalıklarında da mutlaka homositeğin düzeyine bakarım ben. ve Dolayısıyla bizim aklımızda olan bir tetkik. Peki ne değişti? Bakın 2021 Nisan ayında Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde büyük bir genetik çalışma yayınlandı. Çok ciddi ve güçlü bir çalışma bu. Ve bu genetik çalışma sonucunda homositeğin yüksekliğiyle, Kalp hastalığı riski arasındaki ilişki maalesef gösterilemedi. Herhangi bir şekilde hovosteğin düzeyinin kalp hastalığı, kalp krizi üzerinde bir etkisi olmadığını söylediler. Ve biz de çok şaşırdık. Bakın tıp gelişiyor, bilim de gelişiyor ama asıl önemli olan bu. Ve biz bu sonucu beklemiyorduk. O yüzden bekleyeceğiz ve acaba ne gibi yeni çalışmalar yapılacak bunu destekleyeceğiz, onu göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.